Herkese Merhaba Arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Glockdown Skyblo'nun yeni bir bölümündeyiz arkadaşlar Evet arkadaşlar ee Ben video dışı biraz kasıldım e Biraz buraları geliştirdim o sırada tabi bayağı yeni hayvanlarda çıktı e Sizin sesiniz çok geliyor ben o yüzden sizin sesinizi biraz ee Kısacağım hayvanlar nerede lan Hayvanlar nerede i̇şte Anı sesi kısalım o zaman biraz Çünkü durmalı e Dur vallaha feci sinirini bozuyor arkadaşlar tamam böyle iyi evet ses geliyor ama az geliyor ee, dur Nerede lan ha çekilin lan buradan öleceksiniz yürü aman çok iyi evet <gülüyor> tamam inek çekil bak sana vurmak istemiyorum. ya çekilin ya oğlum bak bunlara acil bir şey yapmam lazım benim Bunlar durmuyor da, bel, bel bel bel bel Benim buğdaya ihtiyacım var Buğday yok anasını zaten Keşke buğday olsa Oğlum Aha bu bölümü konusu belli oldu arkadaşlar Evet Burada ben bu bölümü stok çekiyorum bu, Büyük ihtimalle Siz ee, Bunu izlediğinizde siz birinci bölümü izleyin Olacaksınız Arkadaşlar geçen bölüm birinci bölümde demiştim ki Ev yapayım mı Şu an yorumlara ne geldiğini bilmiyorum ama ne dersiniz Yapayım mı yapayım mı Buraları ev yapmak güzel olur Aslında ya bayağı bir konu var Aslında ya bu seride ee, bayağı bir bölüm dizi bekliyor 10-15 belki 20-30 yani gittiği yere kadar oynayacağım Arkadaşlar ee, gittiği yere kadar gitme gitme artık şey yaparsak da bitirirsek de konu kalmazsa da bitiririz en yani fazla çok fazla sıkıntı yok ee, Tamam, çok iyi ya artık şunlar de işte çok süper olmaz mı be ya harbi diyorum ben ne bileyim bir yanaç ısa yani çok süper efsane bir durum olur yani şurada ee, Bu arada benim kazma da cici olmak üzere yani, ee, Baltakaz şey pardon Baltakaz diyor ben sana dahtakaz tahtakaz Vallahi evemiş oldu yani anladın mı siz ee, Ne oluyor lan Hı. Oğlum ben size çit yapacağım sizin rahat duracağınız yok harbiliyorum ya Şimdi kar, tam bu şekil yapmamız lazım bu neymiş bu altınlı, yuh böyle bir şey mi var arkadaş? Yeni gelmiş bak Minecraft'ta ilk defa şey yapıyorum. Şimdi dur, bunu yapmak için bizim şey ihtiyacımız var gene. Ulan gene çubuk, her şey çubukla oluyor. Ama şundan baya bir yap ya, baya bir yapalım. A değişik değişik oldu ananı. Ne şundan yap? Gene bir şey istiyorum. Ama mal Alan nasıl satayım? Yedim bitirdim beni be, yedim bitirdim beni be smsaten tamam. Şimdi ben sizi biraz şeyin oraya çekeceğim bir saniye. Tavuklar nerede tavuklar? He. ilk önce tavuklardan başlayalım. Sizi sonra alacağım. Şimdi siz o oturduğumuz yerde durun bakalım. Şöyle ortaya karışık bir şekilde Şşş. Oğlum her türlü sizi kontrol eden Gel buraya gel. Gel. Gel buraya. Gel buraya tavuk, türlü giriyor, her türlü giriyor. Bak, gel buraya. Lan, ulan, kır şuraya kır. Gel şuraya gel. Gelim buraya. Piş, piş, piş, piş. gel lan gel, gel şuraya gel. Gel, şuraya girsin biriniz. Lan ma illa vuracağım şunlara ya. yürü, yürü, he. Han biri paket, biri paket, ha birini paketledik. Şimdi sıra sende. Aa düşeceğin lan. Geri zekalılar. Şimdi sıra o diğerinde. Tamam. Ha şimdi. Hazır orada duruyorken. Şişt, sen ne yapıyorsun lan bizim oğlum? Ha yürü git. <gülüyor> ben buraya. Şişt. Şuraya. Tamam kapat burayı kapat burayı Has buraya şey kalmadı Dur ben şuraya şunu koy Lan niye koyamıyorum Lan Onun afterından şey mi yedin he tamam Güzel güzel bayağı iyi Evet bayağı iyi tamam Bu ülkesini buraya hapsettik Sıkıntı yok şu anlık. Tamam hiç olması biraz Alan açıldı, anasını satayım Oh bu nedir ya Şuraya güzel tamam Bak inerciyim git git şuradan bak ben inekleri severim canım kardeşim yapma ha kardeşim ne? Buğday istiyor Buğday istiyor Tamam sus ya buğday As düşüdü Oh ucuz kurtardım ha. Tamam 20 saniye bir update Şeyini bekliyoruz ha. Bu sırada da şu tahtaları birleştirelim ben Evrenter'de gereksiz bir şey var mı? Ee, şunları birleştir Tamam çok iyi Bazı şeyleri buraya koyalım Eee Bulmuş müzik koyunca sanki kendimi yarışmada hissettim yemin ediyorum Aa Yeni alan açıldı Oley süper Yeni alan açıldı süper süper süper Evet Çok iyi Çok iyi çok iyi çok iyi arkadaşlar evet, Gerçekten aşırı güzel bir mevzu şu yeni e, yarışma muhabbeti gerçekten bayağı iyi bir şey kendisi. Aa gomur çıktı lan. lan gomur çıktı. İlk bölüm, ikinci bölümden gomur bulduk. Çok iyi. Tamam. Ya bu süreyi çektik. Çekeceğim geliyor arkadaşlar. O yüzden biraz stok bölümler olabilir. E, tamam. Şunu şuraya koy. bu buraya koy tamam. Lan oğlum ne oluyor? Sen şuraya gelsen ha. E, dur. Şunu da şey yapalım. 12 tane şu an bizim taşımız var çok güzel abicim bunu böyle birleşti şuna. evet çok iyi gerçekten halukul bir seçim 13 14 15 aha demir çıktı çok süper abicim çok süper ee, ben yok ne yapsak ilk önce bizim şu an üzerimizde tahta var mı abicim yok o zaman tahta alalım bizi biraz çünkü ben e, biraz şeyleri geliştireceğim. Kılıç. Kılıcı şu an boşver bizi şu an kazma lazım. Kılıcı her her zaman yapabiliriz. Tamam, şimdi burası iyi. Şimdi ee, şu eski kazmayı atalım. Şu baltayı da atalım. Ölmüş anasını satayım bunlar. Yenilere atmadık değil mi? Tamam, sıkıntı yok. Yenilere atmadığım sürece no sıkıntı, no problem. Nolalan. Tamam 3 tane şey çıktı arkadaşlar. Demir çıktı Şu meşale düşürüyor koyalım Aydınlık olsun Bak bak bak bak size bir susun lan Bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak başka bir şey yapmıyorlar Nol lan Aha Uuuu çok iyi Çok iyi çok iyi çok iyi Bu gerçekten bu ölürse yani biz fena şah paraziya Harbi diyor. Hadi biz bu ölürse biz feci ne oluyor lan bunun şundan şöyle yapmayın korkuyorum ha harbiden korkuyorum abicim vallahi bak ama geçen sene hep toprak çıkıyordu diyorduk başka şeyler de çıksın bu sene toprak dışında her şey çıkıyor bak bu updating gelmesi biraz yani yeni özelliklerin gelmesi gerçekten güzel olmuş yani arada böyle farklı farklı şeyler de geliyor odun sıkıntımız çok fazla yok şu an bak ev bir ev bölümlü bir konu çıkabilir şu an tabi siz isterseniz buraya bir ev yapabiliriz Eee bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz. Konuda yoğunlar kısmına dediğim gibi yazarsanız gerçekten mutlu olurum. Şu an gideyim şunları arada bir tohum diyeyim. Tohum meselesi önemli bir şey. Hadi. Aman. Bunu i̇yice şey keselim ya. Nüfus artışı. Ne oldu lan? Lan ne oluyor? Aaa. 18 mi giriyor acaba? Ne oluyor lan? E tamam birşey yok. Nüfus artışı dedi ama neden arttığını anlamadım. Ay kendimi düşürecektim. Şöyle tamam. Lan Table sandık sanırım koca eri gayesi yorumlara bunu beğeniyorum. E Şunu alalım. Bizim bir tane bizim taş balta yapmamız lazım. Taş balta. Tamam çok iyi. Evet. Tam çok iyi. Çok çok çok. Aşırı iyi. Aşırı iyi ya Tamam Bu aşırı iyi tamam Çok iyi çok iyi çok iyi Ya baya geliştik arkadaşlar yani bayağı baya bir bölümden yani gelişmemiz aşırı iyi ya Taş geldi yine ya baya şeyler çıkıyor ya Gerek, Gereksiz şeyler almayacağım bu arada yorumlarda yazdığınız bazı şeylerin niye almayın Gerçi daha bölümüne inanmadan nasıl satayım Bölümlenmadan, yayınlanmadan yorum yapan Ali ee, Süper, süper bir mevzu Zombi geldi Allah senin Geç şuradan ya, lan salın beni be Lan salın beni kardeşim Lan her yerde bu zombi ile karşılaşıyoruz Adamı biraz gökte sallanlar becim ya Anasını satayım hayvan benim karnıma acıktırdı ya şerefsiz lan şerefsiz köpek Tamam, iyi ee, ben şimdi ne yapacaktım he biraz alanı geliştirelim çünkü hep şunlarla yapmak işte kazmak filan biraz sıkıntı Hep biraz alanda geliştirelim Çünkü bunlar düşebilir bir şey filan olur Allah muhafaza. bir zombi filan gelir O zaman biz naneyi yerik yani Yani taze yedik Ne oluyor lan Lan ne oluyor Korktum oh, anasını satayım. Ee, arkadaşlar bu arada oyun dışında oynayacağım arada. AFK Burayacağım. Yani hep videoda şey yapmayacağım arkadaşlar. Ee, ne diyeyim sana. Ne diyeyim size pardon. Hep videoda oynamayacağım işte. Bazı yerlerde bölüm, bazen aktif falan bırakacağım. Onun dışında bölümleri 15 dakika aralığında plan yapmayı düşünüyorum. Ee, birinci bölümde yayınlanan Yorumlara yayınladığım gün bakacağım yani siz birinci bölümü çarşamba izleyeceksiniz bunu da cuma izleyeceksiniz 3. Ee, bölümde büyük ihtimalle cumartesi pardon pazartesi gelecek ee, tabi izlenmeler iyisi hızlı bir şekilde atarım. eğer aslada şey yapacağım az avlatacağım çok fazla atmayacağım yani isteğinize göre çekmeye devam edeceğim hadi bakalım biraz taşla kazalım Hoppa hoppa pa pa pa pa pa. çok iyi. Eee şu taşlarda kır. Taşlarda kır. Zombi çıktı gene Allah. Oo iki tane beraber. Tek tek gelin hayvan şerefsiz oldu şerefsiz. Bana biraz şans verebilir misiniz canım kardeşlerim? Muhterem kardeşlerim bana biraz şans verin. Bak ulan. Dost kardeşi oğluma dokunma. Tsunami birimledim. Bana onu. Yani, a, siz, siz ne sanıyorsunuz lan? Lan siz Siz piyasada yoktunuz Bu zombiler piyasada yoktu daha doğrusu Ben Minecraft oynuyordum <gülüyor> Bu olmadı gerçi ee, tamam. Şu an 12. dakikalardayız Sonlara doğru Gelişmemizi yapıyoruz ee, Şu koyunlar hayvanlar beni biraz salsa gerçekten Aşırı mutlu olacağım çok mutlu olacağım aslı yine sandık geldi Bundan ne çıktı Tahta kömür tüy başka bir şey çıkmadı Oğlum Airwinter ana baba günü olmuş ben biraz Airwinter'lı toplamam lazım yani Airwinter gerçekten çok şey Dağınık yani Baya dağınık Koy bunu buraya ee, Bunu daha buraya e, demir buraya Çömür buraya Elma buraya Gerçi Elma, e, elma Erventer'da mı dursa Bunun dışında gereksiz eşyaları at gitsin e, Bu kim işe yarıyor muydu yarıyordu bu kalsın tüy Ne işe yarayacak at Granit ne işe yarayacak toprak işe yarıyor Ne işe yarayacak A, Filanların hepsini at gitsin Sandıkları da at. Ya, zaten bir işe yaramıyor e, Deriyi at Bal kabuğu tamam, Bunlar kalsın. Bunlar işe yarayabilir. Tamam. 13. dakikaya giriş yaptık. Çok iyi. Ee, şu an ekrandan görüyorum. yani Bilgisayar ekrandan. Ağır. Tafşan çıktı. Ne kadar tatlı. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Haydi. Oğlum. Toprağı kazmayla kıran. İlk insan olarak tarihe geçiyorum yani gerçekten efsane bir durum var şurada oğlum Bak gene minecraft sapıtmaya başladı kardeşim Otomatik yani biraz yeni yüklemeler gelsin çok güzel olur ya Ne oluyor lan oha hep tavşan geliyor lan yeter da, Bunlar zarar veriyor mu lan hayvanlara Ooo nasını satayım buraya hayvanat bahçesini çevirdik Siz buraya tek blok skolbol girdiniz bir baktınız ama Burası hayvanat bahçesi Ali glit yapıyor kaçtım. Dur nerede lan? Hah. Şu. Tamam. Nerede lan bu? Hah. Allah'ım andezit gene mi bu andezit çıkıyor ya. Şu yükleme üçgeni çok güzel olur. Hop anasını avladını. Çok güzel kasıyorum. Bu ne lan? Tohum. Tohum meselesi önemli bir mevzudur. Lan salın beni. Uhum. <gülüyor> Efekte şahan. Ak gene bu şerefsiz gel öleceğim Allah ulan ulan ulan ulan it olur itler ulan lan lan lan abi yapma, abi yapma abi yapma abi yapma abicim abi gözünü sevdiğimin abisi abi gözünü sevdiğimin abisi yapma yapma abi abim canım abim abim canım abim bak tek tek gelin lütfen ya gözünü seveyim tek tek gelin ulan yatak yapsaydık keşke Allah'ım ulan ulan o kadar koyun var ulan At ben bir, at bayan, at bir aşağı. Gel buraya gel, gel. Tamam, tamam çok iyi. Uzaktan, uzaktan VC. Ah demir geldi. Oo. Benim neyim? İnşallah Eşyaları... nereye düştü ya? Ulan, Ulan inşallah düşen hayvan falan olmamıştır var ya. Ulan, Ulan şerefsiz. Ulan it oluyor it. Ulan. Benim acil e, şey bulmam lazım. San şunları şunlar koyalım. Çünkü hep risk riskli bir mevzu olduğu için biraz şu tavukların mikrosunu da arttırmaya başlayalım. Dur hatta şöyle bir bir şey yapalım. A balta yokelim de neyse. Edimleyin kazayım. Ay şimdi açtım büyük ihtimal bu kaçabilecek ama Bununla bunu birleştirirsek ne olur acaba? Tamam. Abi buradan kaçar. Dur bir saniye. Hadi siz şapın. Şey burada bir artış yaşansın. An neye koydum ben onu? He. Burada bir artış yaşansın. Tamam. Evet. Oo güzel. Oğlum ben niye bak niye burada gene böyle oldu ya? Allah Allah. Tersikten bir şey var. Dur. O zaman şunun yerini açalım. Ust. Lan gel buraya gel. Sen benden kaçabileceğin mi sanki? Gir şuraya Gir lan Gir Gir şuraya Lan gir Lan Girsene anan şuraya Lan girsene evladım Gir Gir şuraya Lan gir Gel Lan gir şuraya gir Lan kaçtı şerefsiz Gir şuraya gir Anan armadını Yok yok yok Ben sizi Şöyle birbirinize Şen yapacağım dur Gel Gel buraya gel Gel buraya Gel buraya, gel buraya. An gelsene şuraya. Lo. Ne bokunu yemek Lo. An gelsene lan. Niye gelmedin? Lan. Lan Ali. Gene şey yaptık Mevzunun içine ettik. Vallahi. Buradan kaçabilirler o yüzden ne yapsam? Şöyle bir şey yapsak. Bu ne? Dur. Şu şu çit kapısını kıralım. Tamam. Bunu buraya koy. Tamam. iyi ya, iyi. Bu zaman seni büyüteceğiz. Yani yapacak bir şey yok. O diğeri kaçtı. Diğeri kaçtı. Gel buraya. Bak gel. gel. Gel. Gel buraya. Gel. Gel buraya. Gel. Ben gel. gelsene lan. Geri zeka alamaz Gel. Gel. Alan Gelmiyor lan. Lan gelme sen gelme Allah Allah. Biz de sana çok meraklıydık. Gel. Seni keselim ben. Gel buraya gel. Ka kaçma. Oh, mis gibi. Ah. Gel beni kesiyoruz bak işte bu Ne no, uğraşacağım 18 dakikaya gelmişiz ooo Arkadaşlar oyuna kaptarmışım kendimi çok özür dilerim sizden ya Gerçekten çok özür dilerim Evet arkadaşlar bu videomuzun burada sonuna geldik Daha fazla e, Tek bloktan skyblock için bu videoyu 25 like bekliyorum 25 like geldiği takdirde bu serinin devamı gelecektir Kendinize Çok çok iyi bakın Hoşça kalın. Bay bay